Benim de videoları izlediğim pek çok Türk ekonomist 2023'ün Amerika Birleşik Devletleri için kabus olacağını, borsaların perişan olacağını, her şeyin yerle bir olacağını söylüyordu. Hatta bir tanesi var Amerika hem resesyona hem stagflasyona girecek diyordu. Ne demek istediğini bile anlamadım. İkisi bir arada çalışmıyor çünkü. Peki ne oldu? İlk çeyreğin sonuçlarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne Nasdaq 2020'de Covid sırasında deli gibi para basıldığı zaman büyüdüğü kadar hızlı büyüdü. İlk çeyrekte Nasdaq'ın değeri %16.8, Dow Jones'un %0.4, S&P 500'in ise %7 arttı. Yani teknoloji hisseleri coştu. Bitcoin'i konuşmuyorum bile. Oradaki artış %80'lere yakın. Peki temel sebep ne? Enflasyon düşüyor. Uzun zamandır bunu iddia ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon sorunu yok. Bok, düşüyor. Hatta yakın zamanda deflasyondan bahsedeceğiz. Dün çok yakından takip ettiğim Amerikalı bir ekonomist çarşı pazar gezdi ve pek çok üründe fiyatların geçen senenin altına indiğini söylüyor. İki tane ayrı kavramımız var. Biri disinflation, biri deflation. Disinflation'da enflasyon yavaşlıyor. Yani enflasyon mesela %5'ten %3'e iniyor ama fiyatlar hafif de olsa artmaya devam ediyor. Deflation'da fiyatlar geçen senenin altına iniyor. Bunu aslında çok istemiyoruz. Çünkü deflation aslında bir yandan da ekonomik işaret. Ama enflasyon çok olacak hem enflasyon olacak hem ekonomik durumu olacak bu tip şeyleri palavraları sıkanları dinliyorsunuz ondan sonra kafanız kırışıyor. Oysa enflasyonun düşeceği bağıra bağıra geliyordu. Dünkü videomda bahsetmiştim Amerika Birleşik Devletleri'nde PCE Personal Consumption Expenditure yani Türkçesiyle tüketici Harcamaları buradaki enflasyon rakamı açıklandı ve Şubat ayında artış %0.3 bu artış Ocak ayında %0.6 idi yani yarıya inmiş durumda %0.3'ü 12 ile çarparsanız Amerika'da şu anda enflasyonun %3.6'lara geldiğini anlıyoruz. Geriye dönük baktığımızda ise enflasyon %5'e inmiş. Ocak'ta %5.3'tü. Ama önemli olan ileriye doğru bakmamız. Ve Fed'in hedeflediği %2'ye çok da bir yer kalmamış durumda. Ve unutmayın bu Şubat ayı enflasyonu Mart daha da iyi gelecek. Çünkü yakıt ve doğalgaz gibi temel kalemlerdeki fiyat düşüşlerin esas yansımaları Mart'ta göreceğiz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde bankalarda yaşanan sıkıntıdan dolayı krediler sıkılaşmaya başladı. Onların etkilerini Mart'ta ve Nisan'da alacağız. Daha az kredi demek, daha az tüketim, daha az yatırım demek. Bunların da enflasyon üzerindeki baskılarını Mart ve Nisan'da göreceğiz. Amerika Merkez Bankası'nın çok düşkün olduğu çekirdek enflasyonda da sonuçlar çok iyi geldi. Beklerdi %0.4'tü. Gerçekleşen %0.3. Burada neler yok? Burada enerji ve gıda gibi değişken maliyetler yok. Ve burayı ben daha iyi yönetebilirim. Öbürleri benim kontrolüm dışında diyor. İşte orada da rakamlar yıllık %3.6 seviyesine ulaşmış durumdalar. Dün borsaları sevindiren iki rakam daha vardı. Bir tanesi tüketici harcamaları. Şubat ayı da 0 nokta artmış sadece. Yani tüketici de artık harcamayı bırakıyor. Yüzde sıfır ikilik artış demek. Yıla vurduğunuzda yüzde 2.4 anlamına geliyor. Yine enflasyon hedefine yakın bir yerlerde. Bir başka önemli göstergede kişisel gelirlerle ilgiliydi. Kişisel gelirler Şubat ayında yüzde yükselmiş. Yani bu maaşlardaki artış anlamına geliyor. Fed'in en korktuğu göstergeydi. Maaş artışları acaba çok yoğun olur da enflasyonu da yukarı çeker mi diye. Maaş enflasyon döngüsü. Oysa yüzde sıfır üçlük aylık artış demek. Yıllık yine yüzde 3. nokta 6'ya geliyor. Yani maaşlar en iyi ihtimalle enflasyon kadar artıyorlar. Orada da korkacak bir şey yok. Bütün bu iyi haberlerin ışığında Tesla dün tek günde %6.33 arttı. Yine benim sevdiğim hisselerden maratonda %11.02'lik artış var. Coinbase'de %4.99'luk artış var. Meta yani Facebook 99 dolarlardan şu anda nereye geldi biliyor musunuz? Tam 212 dolara geldi. O videomu belki bulup izleyebilirsiniz. 300 dolara geri döner bu demiştim. Adım adım oraya doğru tırmanıyoruz. Yani işler yolunda Deflasyon, bence Amerika'da şu anda geride kalan bir problem. Önümüzdeki günlerde deflasyonu konuşuyor olacağız. Çünkü deflasyonun ekonomiyi yavaşlatıcı etkisi var. Ama bunu biraz daha sonra geleceğiz bu konuya. Şu anda önümüzde yakın dönemdeki mesele yeni açıklanacak şirket bilançoları. Bir içeriği tamamlamış olduk Amerika Birleşik Devletleri'nde. Önümüzdeki haftana itibaren yavaş yavaş bilançolar gelmeye başlıyor. Ve yatırımcılar burada biraz endişeliler. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonominin yavaşlamaya başladığı belli. Acaba bu şirket bilançolarına nasıl yansıyacak? Doğal olarak eğer tüketici Alışveriş hakikaten kestiyse bilançolarda kötü gelir. Ben yine öyle beklemiyorum. Ben özellikle teknoloji tarafında bilançoların beklenenin çok üstünde iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu dönemde iyi teknoloji şirketleri aslında fiyatlarını düşürmediler. Tam tersine yaptıkları şey maliyet azalttılar. Bu maliyet azaltmanın sonucunda ciddi karlık artışları, nakit akışı artışları olabilir. Burada tabii tazminat giderleri gibi geçici dönem giderleri olabilir ama bunu yatırımcılar ayırt ederler. Çünkü şirketin geleceğine bakarlar. Mesela Meta gibi, Amazon gibi şirketlerde binlerce insan çıkarıldı. Bunların maliyet tarafına olma yansıması var. Jira tarafında da özellikle mesela Apple gibi, Tesla gibi güçlü firmaların fiyat tarafında kuvvetleri var. Müşteriye fiyatı bir miktar dikte edebiliyorlar. Ben o yüzden onların karları da iyi gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii burası bir bilinmezlik bölgesi. Buna ilgili yarın akşam YouTube ve Haddini Aşk Kulübü üyeleriyle beraber ücretli üyelerle beraber derin bir analiz yapacağız ve acaba bir bilanço resesyonu yaşayacak mıyız? Yani şirket bilançolarında büyük bir düşme var mı? Hangi şirketlerde ne yaşanabilir? Bütün bunları bilin de inceleyeceğiz mutlaka beklerim aşağıdaki katıl tuşuna basmanız yeterli o halde önümüzdeki gündemi yakın vadede şirket bilançoları belirleyecek gibi gözüküyor enflasyonu biraz gündem dışında bıraktık şu anda Bankacılıkla ilgili yakında bir video yapacağım ortak bir karışık yani krizde bir yavaşlama var bankacıkta ama sorun bitmiş değil Çünkü bankaların bilançolarında hala çok sayıda sorunlu varlık var yani geliri az vadesi uzun varlık var o sorun tam çözülmüş değil ama müşterilerin bankaları mevduat için saldırısına bir yavaşlama var gibi ondan da bahsedeceğiz ama esas büyük sıkıntı Gaz ailelerine doğru nerede yaşayacağız biliyor musunuz bu Amerika'nın borç tavanı meselesinde yaşayacağız. Trump hapse girmek üzere galiba Salı günü teslim olacakmış. O teslim olduktan sonra cumhuriyetçilerle demokratlar mecliste, Amerikan meclisinde borç tavanını artırma muhabbetine girecekler. Hiç kolay olmayabilir bu. Çok büyük kavga çıkacağını düşünüyorum. Ve eğer borç tavanını artıramazlarsa Amerika borçlarını ödeyemeyen bir ülke durumuna düşebilir. Dün de bahsettim. Daha bu mesela S&P borsalarında bu tip dalgalı günler %15'lik düşüşlere yol açmış. Ama bence buna biraz daha var. Yani biz önümüzdeki Nisan ayında daha ziyade şirket bilançolarını konuşuyor olacağız. Bu çerçevede bu hafta sonu Tesla'nın ilk çeyrek satış sonuçlarında bekliyoruz. Konsensus yani ortak yargı 422.000-423.000 civarında araç satıldığı yönünde. Bu bir rekor olacak ama ben daha yüksek bekliyorum. Ama açıkçası net, net söyleyeyim çok derin bir analiz yapmadım. Çok ciddiye almayın bu fikrimi. Fakat fiyatları çok iyi indirdiler. Gelen satış rakamları ülkeler bazında baktığımızda müthiş. Bunları üst üste topladığımız zaman yeni bir rekor, çok yüksek bir rekor kırılabilir. Öte yandan Tesla'nın karlılığına bu nasıl yansıyacak? O ayrı bir egzersiz meselesi. Neden? Çünkü Tesla fiyat indirimleri yaptı. Acaba maliyetler ne kadar indi? Burada tartışacak çok konu var. Bu arada dün yine Tesla ile ilgili gelen iyi bir haber vardı. Elon Musk Çin'e gidiyor ve Çin'in başbakanıyla görüşecek. Bu daha önce Alibaba konusunda yaptığım videodaki Çin'in iş dünyasına ve Amerikalı girişimcilere karşı yumuşaması meselesine bir başka örnek. Hatırlayın Tim Cook gitmişti Çin'e. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma Çin'e geri dönmüştü vesaire. Yani bir sürü gelişme vardı orada. E şimdi Elon Musk ziyaretini bu çerçevede ele almak lazım. Yani öyle yine herkesi korkutmaya bayıla insanların söylediği gibi Çin, Tesla'nın üzerine çökmeye çalışmıyor. Büyük bir savaş hazırlığı falan yok. Tam tersi de Çin ekonomisinde büyümeye ihtiyacı var. O büyümede ancak işbirlikleri olabilir. Öte yandan tabii ki Çin, Amerika'nın dolarla ilgili gücünü kırmaya çalışıyor. Rekabet her zaman rekabet. Bununla ilgili bir video yapacağım bu arada. Yani öyle Amerikan doların da hemen gideceği falan yok. Daha ona yıllar var. Ama bir yandan da Çin işbirliklerini artırmaya, ekonomiyi büyütmeye de çalışıyor. Eğer karamsar ekonomist dinlemek istiyorsanız çok say al var. Ben karamsar değilim. Ben hep gerçekçi durmaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde naz daha özel konuştuğumda ben olumluyum hala ama şirket bilançolarına bağlıyız bu sefer. Bir de bu borç tavanı meselesine bağlıyız. Bankalardan sürprizli bir gol yemeyelim inşallah. O tarafa bakacağız. Bitcoin'le ilgili eminim hakkınızda sorular var. E Bitcoin boğada yani. Bunu hala nasıl konuşulmadığını anlamıyorum. Yılbaşından bu yana %80 artmış. Bir varlığın boğada olmasını ispatlamak için başka ne yapması gerekiyor? Gerçekten ben anlamıyorum. Ve baktığımızda Bitcoin'in bu 3 arttırma ayda başına gelmedik de kalmadı. Çok önemli borsalardan Binance'a e ve Coinbase'e saldırılar geldi. Regülatif sıkıntılar var. Bir sürü dert yaşanıyor. Bankalar batıyor. O oluyor bu oluyor. Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Ben Mart ayının başında Mart için Bitcoin'i iyi görüyorum demiştim. Nisan için de iyi görüyorum. Ama böyle çok sert bir yükseliş beklemiyorum. Zaten istemiyorum da o sert yükselişleri. Adım adım tatlı bir yükselişle inşallah tamamlarız. Ve umuyorum ki Nisan sonuna geldiğimizde 30 üzerindeki bir Bitcoin'i görüyor olacağız. Tabi tekrar aynı koşullara geliyorum. Eğer bilançoluğa çok kötü gelir, şirketler panik yaparsa, bankalar batarsa bu varsayımı çökebilir. Ve eğer bir de bu Amerika'nın borç tabanı yükseltme meselesindeki sorunları bugünden hissetmeye başlarsak, mesela atıyorum cumhuriyetçilerden bir tanesi kalkıp Trump'da hapse attınız, asla size uzlaşmayacağız falan derse o zaman kıyametler kopabilir. Yani bu tip özel istisnaları hep bir kenara koymak lazım. Önlemimizi alalım, stop losslarımızı koyalım. Ama normalde Nisan ayında işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Evet, sevgile kalın, saygıyla kalın, sorular, yorumlar varsa hepsini aşağıda bekliyorum. Bir de mutlaka bir like lazım ki şu bu algoritmalar bizi daha fazla sevsin. Ben de sizler için daha fazla ücretsiz içerikte üreteyim.